Müslüman mıydın? Müslümanım elhamdülillah. Bismillah ne demek? Ahida. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim ne demek? Bismillahirrahmanirrahim ne demek? İki sene önce sorsam bilirdim de şu an. Ne değişti? İki senede başta ne geldi ki? İki sene önce Kur'an kursuna falan gidiyorduk. Biliyorduk hani azından şimdi gitmeye gitmeyi unuttuk. Bismillahirrahmanirrahim ne demek Çınar? Allah bilir abi.